Bugün 1 Nisan 2023 cumartesi. Satürn günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay güne canlı ve yaratıcı enerjiler veriyor. Öğle saatlerine doğru ay Boğa burcundaki Uranüs ve ardından Venüs'e dik açı yapacak özgüvenimizi ve motivasyonumuzun artmasıyla kişisel isteklerimizde de daha ısrarcı ve talepkar olabiliriz kişisel konfor ve rahatta düşkünlük tembellik eğilimi yaratabilir aşırı iştahlı para harcarken müsrif olabiliriz İlişkilerde dürtüsel ve ani davranışlarda gözlenebilir güzellik ve estetik alanında kaygılarımız artabilir sıra dışı deneyimleri açık olabiliriz ruh halimizde huzursuz olabilir memnuniyetsiz davranışlar gözlenebilir Aslan Burcu'ndaki ay akşam saatlerinden itibaren Koç Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen görünüm yapacak. Ateş elementinin güçlenmesiyle sabırsız, girişken ve cesur davranışlar da gösterebiliriz. Ruh halimiz daha neşeli ve iyimser olabilir. Sosyalleşebilir, eğlenceli ortamlara, davetlere katılabiliriz. İlgi duyduğumuz faaliyetlere zaman ayırabilir, sevdiklerimizle birlikte keyifli bir akşam geçirebiliriz.